Hepimiz bu hayattan bir şeyler isteriz. Bizi biz yapan şeyler isteklerimize yön verirken, isteklerimiz de hayatımıza bir yön verir. Hayatımıza verdiğimiz bu yön ile kişiliklerimiz de şekillenir. Mesela Bay Higgs bilimsel yöntemi ve rasyonel düşünceyi medeniyetin düşmanlarından korumak istiyor. Hiçbir zaman unutmayın, yaşamdaki tek gerçek otorite bilimdir ve gerçek bilim Bay Higgs ile birlikte gelir. Osman kıyamet sonrası bir dünyayı terbiye edip içinden koparıldığı eski dünyasına geri getirmek istiyor. Ah ah, şu Osman'a bir bakın ya. Şu Osman'a bir bakın. Dört Serdar ise sadece yüce efendisine hizmet etmek istiyor. Azura! Dur böyle. Ha. Sana kurban veriyorum. Kabul et bunları. Pişirirsin, yersin, bilmiyorum. Al bu yeşil olan. Bu kara olan. Bu sarı olan Cenko sürekli daha fazlasını istiyor. O yüzden onun istekleri hiç bitmeyecek. Böyle <gülüyor> bırakmam. Çünkü keyifliydi. <gülüyor> Kılsız John'un midesi her zaman açtı. Sürekli yemek yemek istiyordu. Hayatını da bu yolda kaybetti. Bugün karnımız iyi doyacak. He he he he daha fazla et. Serdar ise sadece izleyicilerine içten videolar sunmak istiyor. Alpaplarım, değerli alpaplarım bu arada şunu da belirtmek isterim ki bu seri ile birlikte ben çok keyif alıyorum. Hepimiz bu hayattan bir şeyler isteriz. Bizi biz yapanlar hayattan istediklerimizdir. Hayatın ciddiyetine ara vermek istediğinde Serdar 146. Ya ya ya ya ya ya ya Merhaba dostlarım ben Serdar. <gülüyor>